Herkese merhaba ben Tol Gözbek. Bugün gerçekten milyarlarca dolarlık bir projenin akışını değiştiren bir üst ve arkasındaki o gizli kahraman mühendisleri tanıyacağız. Bu proje Türkiye'nin atak olarak adlandırılan taarruz helikopter projesiydi. İlk ihaleyi Bel AH-1Z King Cobra ile kazanmıştı. Fakat sonrasında işte o girişimlerle bu ihale iptal edildi. Arkasından açılan ihalede ise kazanan İtalyanların teklifi olan T129 konseptiydi. Bugün T129 TUSAŞ'ta Ankara Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde üretiliyor ve her şeyden önemlisi milli bir görev bilgisayarına sahip. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? Neler yaşandı? İşte o hikayeyi birlikte izliyoruz. Zaman zaman programımızda bazı kitaplar size tanıtıyorum. Çünkü her şeyi internetten Google'a yazıp öğrenemiyorsunuz. İşte bu kitaplardan biri de geçtiğimiz günlerde STM tarafından Türk Savunma Sanayi'nin başarılı mühendislik şirketi STM'nin alt kolu STM Tek tarafından hazırlanmış Türk Savunma Sanayi'nin Yükselişi ve Ambargolar kitabı. Bu kitabın hazırlanmasında da emekli kor general Alparslan Erdoğan'ın da çok büyük katkısı var. Kitapta Genel olarak bir ambargo nedir? Türkiye'nin yaşadığı zorluklar ve çok güzel bu konuları bağlayan hikayeler yer alıyor. Bu kitabı dijital olarak da edinebilirsiniz. Benim elimde baskılı hali var ama dijital halini elde etmeniz, okumanız ki savunma sektörüne meraklı çok sayıda arkadaşınız var. Onlara ben tavsiye ediyorum. Açıklamalar bölümünde de bulunabilirsiniz. İşte o kitaptaki ilginç hikayelerden biri Atak Helikopter Projesi'nin, Akışını değiştiren bir üsteğmen ve sonrasında da arka planda kalmış gizli aşamalarında kalmış mühendislerimizin çok büyük çabası. Size bu kitaptan bu hikayeyi anlatacağım ama öncelikle Türkiye'nin atak olarak adlandırılan Taroz helikopter projesi ile ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Malum 80'lerin ikinci yarısından sonra bölücü terör örgütü PKK Güneydoğu'da gerçekten böyle bir e, vahşet olarak adlandırılan sivil halka karşı inanılmaz katliamlara imza atıyor. Ve Türkiye o yıllarda bir bölünme tehlikesiyle karşı karşıya ve tabii ki PKK'nın karşısında da Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü e, canın dişine takmış bir şekilde mücadele ediyor. Ama... Konseptlerin gelişmesi, değiştirilmesi gerekiyor. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri NATO konseptine göre böyle bir iki düzenli ordu karşı karşıya gelecek, savaş yapılacak buna göre bir eğitim ve teçhizata sahipken karşılarında e, gerilli harbi olarak adlandırılan vurkaç yapan bir terör örgütü çıkıyor ve kısa zamanda buna göre yeniden bir şekillenme gerçekleştiriliyor ve bu konudaki Oyun değiştiren faktörlerden biri de taarruz helikopterleri. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı 5 artı 5 toplam 10 adet AH-1W Süper Cobra helikopterleri. Bu helikopterler bölgede çok etkin bir şekilde önlerindeki o 20 milimetrelik toplarıyla e, attıkları çeşitli güdümsüz füzelerle. PKK'nın adeta kısa sürede kabusu haline geliyor. Ama Türkiye'nin ek süper kobra helikopter ihtiyacı bir türlü Amerika'dan karşılanmıyor. Kongre devamlı taş koyuyor. En sonunda diyorlar ki Türkiye'ye işte bizim Agit anlaşmasında emekli edeceğimiz Vietnam Savaşı'ndan kalmış AH1P ve S'ler var. Ki bunlar performans olarak çok daha düşük. Bunlardan bir miktar alın ve idare edin. Fakat tabi. 90'ların ikinci yarısından itibaren idare edilecek durumla değil bir ihale yapılıyor ve yeni taarruz helikopterlerine ihtiyaç var. O yıllarda gerçekleştirilen işte Güney Afrika'dan o Avrupalı Tiger'a ki Tiger'la ilgili geçtiğimiz günlerde de yine bir video hazırlamıştık. Royalk şeyin Tiger a. Rusların Mi-28, Mi-35 modellerinden Amerikan AH-64 Apache ve Süper Cobra'nın bir sonraki versiyonu AH1Z King Cobra'ya kadar farklı farklı modeller Türkiye'nin önüne geliyor ve görüşmeler sırasında en iyi teklif ve Türkiye'nin altyapısına da uygun olarak AH1Z teklifi beltektron şirketinin uygun görülüyor ve ekipler başlıyorlar oturuyorlar bunlarla ilgili pürüzleri çözmeye anlaşma yapmaya çalışıyorlar ve sonrasında da bir anlaşma imzalanacak İşte o dönemde bu görüşmeler bir yerde tıkanıyor o dönemlerde bu kitabın da yazarı olan emekli kor general Alpaslan Erdoğan albay rütbesinde ve Genel Kurmayda plan prensipler dairesinde bel yetkilileriyle Amerikalılarla görüşmeler yapılıyor. Fakat bu görüşmeler yapılırken işte Türkiye'nin talepleri var helikopterde normalde kızak sistemi skid deniyor bunu havacılıkta kızak sistemi var bunun yerine tekerlek takılması falan gibi böyle Amerikalılar nasıl olsa kazanlar ihale. Türkiye'nin de ah1 altyapısı var. Bizim dediklerimizi alacaklar diye e, bu pazarlıklarda, yorumlarda, e, görüşmelerde gerçekten Türk tarafını oldukça zorlamaya başlıyorlar. Ge i̇sterseniz geri kalan bölümü ben böyle bir giriş yaptıktan sonra kitaptan size okumak istiyorum. Bir gün bir üsteğmen bana yanaştı. Komutanım siz bana bir saatinizi ayırırsanız ben size önemli bir şey anlatacağım. Asıl burada önemli olan helikopterin görev bilgisayarıdır dedi. Nedir bu görev bilgisayarı dedim. Bunun yazılımını bizim yapmamız lazım komutanım dedi. Nasıl yapacağız dedim. Komutanım bu görev bilgisayarının yazılımına dahil olalım dedi. Zorlayalım tamamını Türkiye Cumhuriyeti yaptığı takdirde biz çoğu şeye hakim oluruz dedi. Tamam ertesi gün gündeme getirelim dedik. Başladık gündeme getirmeye. Amerikalılar dokundurtmayız, açtırmayız, biz size böyle vereceğiz, hiç karıştırmayız dediler. Bir haftanın sonunda epey ilerleme kaydedildi. Ve dediler ki %95 yazılımı size açarız. Kahve mavasında o heyet başkanına dedim ki %95'i veriyorsunuz ama bu %5'i neden vermiyorsunuz? İşte bu kitabın ambargolarla ilgili en önemli vurucu noktası bu. Amerikalı diyor ki albayım siz bana bu helikopterin bir gün Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kullanılmayacağının garantisini verebiliyor musunuz? Bu çok önemli bir cümle. Veriyorsanız size bu %5'i de verelim. Bu beni çok rahatsız etti. Hemen kurmay Plan ve Prensipler Başkanımıza gittim. Komutanım böyle böyle diyorlar dedim. Sözleşmeleri hemen kesin. O üsteğmeni de bana getirin dedi. Gittik üsteğmenimizi de anlattı. Peki ne yapacağız? TÜBİTAKMAM'da bir doçent hanımefendi var. Kendisi bu işleri biliyor. Onu davet edelim dedi. Savunma Sanayi Başkanlığı da o zaman bir emekli generalimiz vardı havacılık daire başkanı Celal Paşa onunla da koordine ettik. Bitişen sokakta savunma sanayi başkanlığının binasında toplantı yaptık ve görüşmelere başladık. O hanımefendi geldi bunlar olabilir bana bir hafta müsaade edin dedi. Bir hafta sonra toplandık bir matris hazırlanmış 17 kalem var 17'ye bölünmüş ve şirketler sıralanmış. İşte görüyorsunuz bir... Uçağın milli veya bir hava aracının milli görev bilgisayarı nedir? Milli görev bilgisayarına o hava aracının yapacağı görevi koyuyorsunuz. Yazılım olarak koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben helikopterden şu mühimmatı atacağım veya kendimin geliştirdiği şu görevi yapacağım. Şunu dost görecek, şunu düşman görecek gibi yani o beyni aslında bu beyni yapabildiğiniz zaman o hava aracı bir hava aracı haline geliyor. Burada da detaylı olarak anlatılıyor ve savunma sanayi başkanlığından ARGE 2001 diye bir proje başlandı ve bilgisayar laboratuvarında çalışmalar yapıldı. Bu arada çeşitli savunma şirketleri var, NETAŞ var, AESH var, Milsoft gibi şirketler var ve bunlar çalışmalara başlandı. Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu milli görev bilgisayarının hayata geçirilmesi için yine bu tek motorlu AH-1P helikopterlerinden birini... Tus aşağı ve Aselsana verdi ve ikisi böyle bir ortak sistemi geliştirmeye başladı ve ilk defa bu AH1P serisine uygulanacak sonrasında da bu ihale ile ilgili sorunların çözülmesi hedefleniyordu ve tabii ki bu görev bilgisayarı milli görev bilgisayarı nasıl kendini ispat edecek yapılacak özel bir atış testiyle kendini ispat edecek durumdaydı İşte geri kalanı da isterseniz kitaptan devam edelim. Şerefli Koçisar'a atışa gittik. Orada yabancılar da gelmiş. Büyükelçiliklerden gelen var. Firma temsilcileri var ve içimizdeki İrlandalılar da var. Bunları yapamaz, şunları edemez diye arkalarından konuşuyorlar. Şu yırtık pantolonlu kızın yazdığı, bu at kuyruklu küpeli oğlanın yaptığı mı vuracak? Böyle konuşmalar. Çok üzüldüm ben. Vecdi Gönül Bey o zamanki Milli Savunma Bakanımız. Ne oldu generalim? Niye üzgünsün dedi. Arkada çok önemli bir ekip var. Başarısızlığı bekleyen kınaları hazırlamışlar. Başarısız olursak yakılacak kına dedim bu. İnşallah ellerinde kalır dedi. Helikopter 4-5 kilometre mesafeden füze attı ve hedefi göbeğinden vurdu. Benim gibi bazı arkadaşlarımız ağlayıp birbirine sarılırken öbür tarafta da aa cidden vurdu ya diye gürüşen bir yüruh oluştu. O üsteğmen kimdi? O üsteğmen şu an TUSAŞ'ta çalışan Sunar Oktay'dı. O üsteğmen binbaşı emekli olduğunda dönemin havacılık daire başkanı ben ve o dönemki TUSAŞ genel müdürü Muharrem Dörtkaçlı'nın gayretiyle TUSAŞ'ta helikopter grubunda çalışmaya başladı. İşte görüyorsunuz bir üsteğmenin inadı, arkasından o mühendislerin büyük çabası, döktükleri gerçekten alın teri, ortaya koldukları bilgiyle bir milli görev bilgisayarı yazıldı ve sonrasında... Bu sistem T-129 Atak helikopterlerine kondu. Ve Türkiye'nin ihracat konusunda da çok önemli bir kalemi haline geldi. Tamam motorlarında Amerika izin vermedi. Örneğin Pakistan'a satamadık ama olsun bunu Filipinlere sattık. Şimdi bu tecrübe buradan elde edilen tecrübe milli görev bilgisayarları bugün Hürkuş'tan Hürjet'e milli muhari buçağı kadar farklı farklı hava platformlarında yer alıyor. T-129 Atak'tan elde ettiğimiz tecrübeler. T625 Gökbey sivil helikopterinde yakın bir gelecekte de T929 yani Atak de görev yapmaya başlayacak. Önemli olan o temeli düzgün bir şekilde milli ve kendi sistemlerinizle kurabilmeniz geri kalan önemli değil. Oturursunuz bunu X bir hava aracına uygularsınız. Yarın başka bir ülke gelir kendi hava araçlarına verir. Bunun iznini alıp kendi sisteminizi koyarsanız ve ortaya... Size özgü yerli ve milli bir çözüm gelir. İşte gerçekten Türk savunma sanayinin çok önemli bir hikayelerinden, mihenk taşlarından bir tanesi bu. Bunları niye anlatıyoruz? Genç arkadaşlarımız çok soru soruyorlar. Ya dedim bir görev bilgisayarı nedir? Biz alalım gidelim. Değil olay. İşte mesela bakıyoruz o yıllardaki atak projesine helikopterleri yan yana koyduğunuz zaman. Ee mesela apaç çok daha kuvvetli bir helikopter. Ama size Amerika bu helikopteri vermiyor. Veya müdahale ettirmiyor. Ama işte bakıyorsunuz T129 çok iyi bir platform haline geliyor. Yarın öbür gün bunun motorunu da çözdüğümüz zaman çok çok daha iyi bir platform haline gelecek. Ve isteyen ülkelere siz bunları satabileceksiniz. Bir güç haline gelecek. Bugün size milli görev bilgisayarın hikayesini anlatmaya çalıştım. Lütfen her şey Google'da değil. İşte böyle kitapları bu tür kitaplar internette var. Linkini de açıklamalara bırakıyorum. Oralardan okuyun. Inanılmaz güzel konular çok güzel akıcı bir şekilde yazılmış bu kitap için de ayrıca yolladığı için ve yayınladığı için de STM'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere derken bu aralar yine salgınla ilgili kötü kötü haberler geliyor. Aman sağlığınıza dikkat edin ve maske, mesafe ve temizlik kurallarını unutmayalım diyelim. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.